Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Efe, Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Crazy Craft'ta Lucky Block bir şeyler deneyeceğiz artık. Yani kurabildiğim Crazy Craft'ta Lucky Block varmış. Hem Crazy Craft'ta test edeceğiz. Gördüğünüz gibi arkamda cüce cüce elemanlar var. İsmi neymiş bunun. Delirmeyin. Slime'lar da de beni kovalıyor. Neyse arkadaşlar çok uzatmadan hemen şöyle game mode'a geçip slime slime'larımızı alalım diyecektim. Azal. Lucky bloklarımızı alalım. Nasıl olsa bir deste açacağım yani çok açmayacağım. Şöyle game mode 0'a da geçtim. İnşallah güzel bir video olur. Ha, bu arada Twitch'te yayınlar yapmaya başladık. Yayınları takip edersen sevinirim. Ara sıra böyle droplar yiyebiliriz. Helal edin hakkınızı kılıç çıktı nasıl bir kılıç Oğlum kılıçta hızlar Tamam yürü git <gülüyor> Bu ne oğlum Bunu takabiliyor muyuz kafamıza yok Ölmeyeyim ne olur ölmeyeyim. Hayır Hayır ya öldük Game keep inventory de yapamadım dik biz şimdi game mode 1'e geçelim böyle arayalım Burada mı öldüm ben yok zaten 61 tane vardı 61 niye yazıyorum oğlum ben buraya Vallahi oruç kafama vurdu ya Kendimizi rezil ediyoruz şu an ama olsun değer. Şimdi diyor ki birisi şansı diyor birisi değil diyor Ne kırıyorum Allah kahretsin oğlum haritaya nereden giriyoruz m'den ne b o p y Allah kahretsin Ne oldu oğlum dünyalar mı silindi Devam ediyoruz arkadaşlar Oyun bug'a girdi Şu an haritayı arıyorum Haritayı nereden açacağım diye İlk önce bir game mode 1'e geçip tekrardan O bloklarımızı alalım artık yeter yani ölmek istemiyorum artık 60 tane vardı Bir de game rule keep inventory açalım artık Açtım Şöyle game 30'a da aldık Oha mobzilla çıktı O kadar da değil yani mobzilla çıkarttık ya Bu bot neymiş Hiçbir bok vermiyor gelin bari Ye beni diye ne yiyeceğim bakalım Çok mu şanssız bana mı öyle geliyor Allah'ım Allah'ı çıldıracağım bu ne bu ne <Gülüyor> ne lazım Dadaş git bir sen ya Allah'ı için Abarış ya aldım yine gitmiyor Hayır ya ölmemem lazım Kömürci Ferin'e Dadaş bir geterdik ya. A -a. Şuraya sığınayım bari Hem burada. Bak hala geliyor. Oğlum hıyar mı lan bu? Şunu yiyeceğim. Bakalım ne olacak. Ee. A balık yedik. Bu ne? iPhone. Bunu da yedik. Allahım lütfen güzel bir şey çıksın. Bir bok çıkmadı Oh be yarabbi şükür Kaç vurduk 3 çok kötü Şunu kullanalım bari Uzaklaştırabiliriz istediğimi. Vallahi ben çok şanssız bir insanım Bu ne Herobrine tries kill you Herobrine beni öldürmeyi denemiş Allah'ım küreye bak. Bu ne oğlum? Ben nasıl bir dünyadayım? Şunu aç bari. Aha. Vallahi diyorum ben çok şanssızım. Aa. Lan ne oluyor? Öldürelim bari kendimizi vallahi çıldıracağım ya. Yani. The time set sıfır. Ah kart verdi teşekkür ederim de oha yeter ya yeter yeter vallahi diyorum yeter ya yeter arkadaşlar bunun serisini gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın kafama çıldıracağım cidden çıldıracağım. Aa! Ya ben bir şey yapayım. Barışçıl alayım. Bu ne lan? Lopis Lazul'den kask çıktı. Oh ya şükür artık korunabileyim bir şeyden ya. Ama bak yeter. Anana küfür ettireceğim bak. Yine aynı çubuk. Oğlum Iron Man için bir şeyler çıktı. Bu ne? XP hayvan gibi XP. Ama bak en sevmediğim şeylerden birisi bu. Böyle XP geliyormuş gibi oluyor gelmiyor. Laga mı girdim oğlum lan? Çok seriye bağladım şu an kaçıyorum. Ama aranın şeyi ya bırak da beni gideyim. Kesiyim bak kesemiyorum. Hadi öldü be yarab. Ya sen nesin bir git ya bir git ya minotur. Yaratık gibi tövbe estağfurullah. Bunlar ney? Sen anan yani. Sen anan. Ya iyi. Öldürün var. Gelin öldürün. Tamam. Gelin öldürün yani. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Bok gibi şeyler çıktı. Lucky villagers. Hiçbir şeyim yok. Bu ne? Oo güzel. Rainbow of Dust. Bu ne acaba? Ananana ya. Da. Oha robot çıktı mı? Bu kart güzel. Hayır ya. Bu nasıl iş? Şu an dünyayı çok geriden görüyoruz o yüzden şunu azıcık kısacan foo Aha Lucky Block Ekstra Hızlıca bitsin artık şu video kafayı yemek üzereyim Ana aha ananın şeyi ye Bunu at Oğlum bu daha çok koruyormuş bunu al Vallahi neyin ne olduğunu bilmeden atıyorum Hiç umrumda da değil yani Annem gelmiş eve daha yeni öğreniyorum Bu ne oğlum? Allah kahretsin ama ya Bu ne ruby cheese plate Lan bırak Tanrı beni kurtarmış yani öyle diyor burada Oh be canım doluyor. Böyle olmasın Azma çıktı sağ ben şunları sevmiyorum gidin hepsini kazacağım <Gülüyor> ne oluyor ne oluyor Yemin ediyorum kömürden merdiven yaptık kendimizi Bu ne? Emreld pick Çiçek çıktı Allah'ım çiçek çocuk muyum ben ya Tek tek atacağım bunları çünkü ctrl e şey falan yok Hadi son 7 blok Lütfen artık zararlı bir şey çıkmasın Allah'ım Ya hiçbirinizi sevmiyorum gidin başımdan ya Ya gitsenize Ama yet İnsan bari Gu Guardias War çıkarır ya Bak şunlar ölmüyor bir de, ölmüyor ölmüyor ölmüyor A aaa O lan Oraya çıkmam lazım benim Oğlum bir durun Oraya çıkmam lazım Son video da orada açalım öleceğim diye aklım gidiyor. Ah geldim. <gülüyor> Tanrının hediyesi diyor. 7 <gülüyor> tane Apple, 23 tane gençli Apple. Ya rabbü şükür yani son şansı bile kalmıştı. Evet, son şeyde Ahmetis çıktı. Ametisti ben ne yapayım şimdi o kadar ölüm ametisti ben götüme mi sokayım he he